Selam balık arkadaşlarım. Ben Şengül. Nasılsınız sevgili balıklar? İnşallah iyisinizdir. Şengül'ün sihirli falları kanalına hoş geldiniz. Efendim sizler için Kasım ayı genel yorumu yapacağım. Aşk hayatınız, iş hayatınız, sağlık durumunuz. Şöyle önce kahveme, ardından da tarotuma bakacağım. Böyle yapıyorum işin içinası yırılılı veriyorum. Sevgili balıkçıklarım benim. Şöyle bir bakalım ve evirelim, çevirelim. Bu şekiller denediğince ama yollar temiz. Kasım ayı içerisinde iş görüşmeleri olabilir, aşk görüşmeleri olabilir, yeni tanışmalar olabilir sevgili balıklar. Ama güzel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7,5 yolunuz var. Uzun uzun ama temiz. Temiz çıkmış. Karanlık değil canlar. Temiz çıkmış. Şöyle bir bakalım. Benim sevgili balık arkadaşlarımı neler bekliyor? Hmm, direkt olarak gözüme çarpan. Şimdi balık arkadaşlarımın geçmişte, geçmişe nazarım baya bir hakları yenmiş. Ben bu hakkı yarı yarıya yüzde elli yüzde elli olarak görüyorum. Bir tarafta balıklar var, balığa balık çıkmış. Bir tarafta da kalp var. Yani yüzde elli sevgili balık arkadaşlarımın aşk hayatlarıyla alakalı muratlarından etmişler, hayallerini yıkmışlar. %50'de örneğin miras alacağınız var. Bir yerlerde payınız var, hakkınız var. Oralardan dışlanmışsınız canlar. Nasıl kıstırmışlar sizi araya canavarlar. Bakın balığınızı da vermiyorlar. Balığa balığı vermiyorlar. Ve siz kendiniz dahi balığa dönüşmüşsünüz. Evet, sevgili balıkçıklarım benim peçetede elimde dursun bu arada. Siz kendiniz de balığa dönüşmüşsünüz. Nasıl hücum yapıyorlar üstünüze? çevrenizi donatmışlar resmen akrabalar aile çevre ya da evlisinizde eşinizin ailesi sülaylesi böyle bir haksızlıklar yaşanmış biraz biraz biraz sabretmen lazım sevgili balık arkadaşım çünkü şu anda pek pek çıkış görülmüyor birazcık daha sabret evet karabasan gibi çökmüşler üstüne ama balığın sana gelecekti. Birazcık sabret güzel kardeşim. Baya bir karmaşa çıkmış. Herkes günlük işinde gücünde hmm, harfler ters dönmüş. S, Ş, hmm, U harfi, P harfi, Y harfleri. Siz niçin ters döndünüz? Aslında sizin çıkışınız varmıştı. Siz ters dönmüşsünüz. Oysa ki 2 ay içerisinde sıkıntınız her neyse iş hayatıyla veya aşk hayatıyla alakalı olabilir. 2 ay içerisinde sizin bu harfleriniz sevgili arkadaşlarım yukarıya doğru çıkış yapacak. Yani şöyle söyleyeyim. Düze doğru çıkacaksınız kendinizi karamsar düşüncelerle tepe taklak yapmış bu harfteki arkadaşlarım. Tamam? Çıkış var. Ta ayrılık da ayrılıkla çıkmış sizde. Ayrılıklar çıkmış canlar. Yine araya girmişler birileri. Ayrılıklar çıkmış. Olabilir tamam sevgili balık arkadaşlarım. Resmen de çıkmış burada. Evet ayrılıklar çıkmış. Ayrılıyorsunuz. Yanlış anlamayın. Ayrılıyorsunuz. Adında T harfi, A harfi, Y harfi olan sevgili balık arkadaşlarım olacaklar bunlar. Ayrılıyorsunuz da ama ben şunu söyleyeceğim. Hanginiz olduğunu söylemeyeceğim. Bir tanesi ayrılır ayrılmaz. Sıkıntının karanlığın içine gidiyor. Bir diğeri ferahlığa doğru gidecek haberiniz olsun. O karanlığa giden siz de olabilirsiniz, karşı tarafta olabilir. Karanlığa giden ise pişman olacak çok sonra, şimdi değil. Tamam, güzeller. Çok güzel. Kuşlarınız çıkmış. Hmm, güzel. Adında R harfi, A harfi olan arkadaşlarım, E harfi olan, C harfi olan arkadaşlarım, sizlere güzel temiz haberler var. Güzel, kötü değil. Temiz haberleriniz var. Küçük küçük atlarınız da şaha kalkmış. Şöyle bir bakalım. Yolculuklarınız, Kasım ayı içerisindeki yolculuklarınız güzel geçecek. Görüşmeler güzel geçecek. Kötü yok. Tertemiz çıkmış yollarınız. İş hayatına gelince Kasım'ın ilk haftasında biraz böyle sıkıntılı gibi, biraz sıkıntılı gibi çıkmış ama ilk haftası sonrasında, ikinci haftaya girdiğiniz an itibariyle, Güzellikler, yardımlar gelecek sizin iş hayatınızdaki sıkıntılarınıza. Sevgili balık arkadaşlarım. Evet gelelim genelin aşkına. Aşk biraz karışık. Evet biraz karışık durumlar var. Şimdi mutlu olan var olmayan var canlar. Ama genel anlamda baktığımızda %50 mutlular, %50 bazı balık arkadaşlarım. Hem korkuyor hem bir yerde de o korkuyu atacaksınız. Partneri kaybetme korkusu yaşayan... Balık arkadaşlarım var. Partneri kaybeder misin etmez misin? Şu an burada biraz karışık durumlar çıkmış. Ama korkunu atlatacaksın. Korkuyu atacaksın. Ben neden korkuyorum ki diyeceksin. Olayı sileceksin. Korkuyu atlatacaksın canlar. Partnerini kaybetme korkusu yaşayan arkadaşım korkusunu atacak. Tamam. Hadi bakalım. Evet sizin sağlık fena değil. Fena değil güzel sağlığınız çok kötü çıkmamış ölü ölümmüş hastalıkmış derinmiş böyle bir şey çıkmamış güzel iyi çıkmışsınız enerjiniz de güzel sürekli yolculuğa çıkacak görülüyorsunuz canlar ya da sürekli dışarıya yürüyüşe çıkacaksınız böyle bir şey çıkmış hareket halinde çıkmışsınız maddi alanda iyi çıkmışsınız aylık olarak güzel çıkmışsınız siz hatta hiç beklemediğiniz anda zam gelebilir bütçenize devlet maaşınıza zam yapabilir canlar çalıştığınız iş yeri maaşınıza zam yapabilir böyle bir sürprizler bekliyor burada sizi küçük küçük balıklarınız çıkmış güzel harika değişim gelecek ikinci haftayı açtıktan sonra maddi manevi böyle bir değişim bir güzellik gelecek sizlere yavaş yavaş gerçekten sizin ekslerinize gelince eksler fırsat yakalamak istiyorlar sizlerle tekrar barışmak için siz ise son derece dikkatlisiniz Küs olan balıklar karşı taraf sizi tekrar kendine çekmek istiyor ama sizler dikkatlisiniz böyle bir sessizliğe çekilmişsin tekrar eski mutsuzluğu yaşamak istemiyorum ya da ben tekrar tuzağa düşmek istemiyorum mesela yani böyle bir dikkatlilik içindesin canlar karşı taraf değil ama karşı taraf sizinle tekrar barışmak istiyor. Sizi arayacak o insan. Fırsat yakalamaya çalışacak. Bir yerlerde yolunuza çıkmaya çalışacak. Onu da söyleyeyim. Hamile balıkçıklarım çıkmış benim. İkiz bebek mi bekliyorsunuz siz? İkiz, bebek, i̇kiz bebekler güzel çıkmış. Fena değil. Bebekler güzel çıkmış. Balık bayanları. Siz niye böyle kendinizi karanlıkta, sıkıntıda bıraktınız? Ruhen, bedenen ya da kalben. Hı? Niye böyle kendinizi siz karanlığın içinde bıraktığınız canlar kalemi de bıraktım elimden parmağımla da gösteremiyorum peçeteyle göstereyim bari bakın buradasınız resmen üstünüz açık siz balıksınız balığın da üstünde balık var ya o üstündeki kara bulutu o yılan gibi şeyi at üstünden ya gözünü seveyim at onu üstünden güzel kardeşim üstün açık kalbini nasıl karartmışlar bayanlarımızın özellikle bu nedir bir dünya sıkıntı var kalbinizin içinde tabi hepinize mi söylüyorum %30-40'ınızda var bu sevgili balık arkadaşlarım oysa enerjiniz yerinde sürprizler geliyor küçük de olsa bir dünya kuşlarınız çıkmış tertemiz yolculuklar bakın nereye gideceksiniz ne yapacaksınız güzel görüşmeler yapacaksınız böyle karamsar olmayın Tamam bazı yanlışlar var yok demiyorum Elinizden haklarınız alınmış Miras gibi verilmek istememiş Karşı taraf vermek istememiş Sizi dışlamış vesaire Hak yerini bulur Sıkıntı yok güzel kardeşim Hak yerini bulur Biraz daha sabır Biraz daha sabır hmm, Evet 33 33 çıkmış burada canlar ayrılıklar 33'ünde başlayacak haberiniz olsun Ayrılanlar için söylüyorum 33'ünde başlayacak ayrılıklar. Ayın 33'ünde başlıyor. Yavaş yavaş. Yani ayrılanlar için, ayrılan sevgililer veya boşanma aşamasında olan arkadaşlar için söylüyorum. 33'ünde başlıyor. Yavaş yavaş artık bir şeyler değişecek. Değişsin. Yapacak bir şey yok canlar. Bir şeyler değişsin. Değişsin ki mutluluk gelsin. Tamam. Kimse kimseyi üzmesin, mutsuz etmesin. Temiz güzel haberler alacaksınız. Küçük çaplı da olsa bakın balık şansınız da var şanslarınız devam ediyor böyle bir doyuma doğru gideceksiniz canlar siz yavanla doyuma doğru gideceksiniz hiç merak etmeyin bakın burada da uzun bir balığınız çıkmış sevgili balık arkadaşlarım güç geliyor güç güç rahat olun korku yok tamam şimdi korku yok ha, tamam yavaş yavaş bakın karanlığı attınız Balıklar da var sevgili balık arkadaşlarım güzel insanlar 2, 3, 4, 5, 5 tane sürprizli haber alacaksınız saymak durumundayım bir bakışa göremiyorum karşılıklı olduğu için 5 tane sürprizli temiz haberler alacaksınız dışarıdan. Evet sevgili balık arkadaşlarım bazı balık arkadaşlarım hayallerine kavuşacaklar ama azınlıkta bunlar %15 civarı balık arkadaşım azınlık yani 100 insanın 15'i hayaline kavuşacak. Hiç beklemediği bir anda hayalinize kavuşacaksınız. Sevgili balık arkadaşlar. Hmm, ama barışlar da çıkmış. Çok güzel. Bakın birbirinizin ellerinden tutuyorsunuz. Ayrılık var ama bir yandan da barış da var. Güzel arkadaşlarım. Gerçekten çok güzel. Harika. Evet size verilen mesaj söyleyeyim ben size. Sevgili balıklar. Ay çok güzel ama bak. Bakın bu mesaj çok güzel. Korunuyorsunuz. Mesajınız evren sizi koruyor sevgili balıklar çok güzel ben her zaman söylerim balıklar onlar narin insanlardır pamuk şekeri gibi kalpleri vardır onların evren onları korumaz mı hiç sadece karamsar olmayın bakın burada çok güzel balıklarınız çıkmış şanslarınızı görmezden gelmeyin elbette hakkınızın peşinden koşun bir dünyada kuşlarınız sıralanmış dışarıdan bol bol haberler alacaksınız bazı karmaşalar da çıkmış ama onları boş verelim barışlarınız güzel evlilikler güzel barışan da var barışmayan da var dua edenlerimiz var dua edenlerin de duaları kabul olmuş yalnız birazcık sabır istiyor Öyle akşam dua edip sabah duamıza kavuşamıyoruz canlar birazcık sabretmeniz lazım kariyerde de güzel yere doğru dönüşler var şimdi bu Kasım ayı içerisinde korunuyorsunuz Sizin mesajınız korunmak Evren sizi her türlü şerden koruyacak Sevgili balıklar Korunuyor musun? Korunuyorsun Balık bayanları Bir ay Kasım ayı içerisinde Vitrinde örnek veriyorum Vitrinde mı gördün Onun etkisi altında kalacaksın Birisi mi yoluna çıktı Onun etkisi altında kalacaksın Hep böyle bir etki altında kalma Sohbetlere mi katıldın Birileri bir şey mi söyledi? Onun etkisi altında kalacaksın. mı gördün. Sabah kalktığında onun etkisi altında kalacaksın. Böyle bir süreç sizi bekliyor. Bir ay bu tür bir duygu durumunuz olacak sizin bayanlar, balık bayanları. Aa, biraz beylere üzüldüm. Beyler biraz böyle duygu olarak hep bitişi yaşayacaklar. Bitişi yaşayacaklar derken yanlış anlamasınlar. Tabii ki de zaten gereken burada çıkmış ayrılıklar çıkmış. Bundan dolayı da onlar kalben, ruhen bitti. Hep bitti. Doğru. Artık ben dipteyim. Bitti, bitti, bitti. Başka bir şey yok. Bitti de bitti, bitti de bitti. Onlar bunu düşünecekler. Öyle düşünmeyin. O an orada o bitti. Başka zaman, başka yerde bir şeyler gelecek. Kuşlarınız havalanmış. Bitti demiyorsunuz canlar. Bitti diye düşünen sevgili balık arkadaşım, baylar, sizlere söylüyorum. Ardından da Böyle bir canlanma, bir değişim gelecek size. Evet değişim gelecek. Böyle farklı bir boyuta geçeceksiniz. Bir şeyleri bitirdikten sonra. Evet. Yeni yeni yüzler yolunuza çıkacak. Öyle diyelim. Partner demeyelim de hemen şimdi direkt olarak yeni yeni yüzler yolunuza çıkacak. Huzur bulacaksınız. Bir şeyler üstünüzden gittikten sonra huzura ereceksiniz tutumlu olacaksınız yolunuza çıkan kişileri de ki genel olarak söylüyorum bunu o insanları bırakmak istemeyeceksiniz güzel haberler var temiz haberler var dediğim gibi %15 balık arkadaşlarım hayaline kavuşacak çünkü burada da çıkmış ben onu göstermeyeyim size bu hayal he, kalple alakalı aşk hayatınızla alakalı hayale kavuşacaksınız canlar hayaliniz resmen kalp temiz kalp çıkmış üst kısımda Güzel, harika, çok güzel hayallerinize kavuşacaksınız. Sevgili balık arkadaşlarım, güzel insanlar, onlar hep hak ederler değil mi mutluluğu. Evren koruyor ya, sizi evren koruyor canlar. Biraz daha sabredin, güzelliklere doğru gideceğiz. Ay bakın, tesadüfi görüyor musunuz? Mutlu bir aile tablosu sizi bekliyor. Mutluluk, aşkta, işte, sağlıkta. Bakın, ebedi doyum bekliyor sizi. Ne zaman? Günü geldiğinde, bitti. Bitti bu hemen yarın olmayacak başarılı bir gelecek gelecek bekliyor sizi başarılı işler bekliyor başarı demektir maddi işlerde başarı ne zaman günü geldiğinde sevgili arkadaşlarım bakın yolculuklara gidiyorsunuz iş seyahatlerine gidiyorsunuz yenileneceksin geçmişi yıkıyorsun çıkmış zaten burada alıp başına gideceksin Huzur, huzur, huzurlu hissedeceksin kendini. Yeniden doğuş geldi. İşte buyurun gerçeği bulacaksınız. Ben nerede hata yaptım? Geçmişte bu sıkıntıların, ben başıma nereden dert yaptım? Yanlış insanları mı yanıma aldım? Gibilerden. Bakın yeniden doğuş. İş hayatında yeniden doğuşa gidiyorsunuz. Gittiğiniz yerler sizlere hayırlı gelecek. Sevgili balık arkadaşlarım. Bay bayan hepinize söylüyorum. Buyurun. Etki altındasınız. Özellikle bayanlar etki altında kalacaksınız. Yoğun duygular hissedeceksiniz. Artı bununla kalmayıp karşınıza çıkan kişi ya da kişiler onlar da sizin etkiniz altında kalacak. Sizlere karşı yoğun duygular hissedecekler. Tamam aşk hayatınız bu. Bitti. Birisi çıktı yolunuza etkilenecek sizden. Etkiniz altında kalacak. Canlar. Şimdi sağlık durumunuz. Bakın geriye bakış yapıyorsunuz Ne demiştim ben size Evren koruyor Dilek kabulüdür İmparator evren demek Hiç fark etmiyor canlar Sağlığınızla alakalı Dualar mı ettiniz Dilek mi tuttunuz Allah'ım şu hastalığı ben atlatayım Yardım et mi dediniz Ya da bir sevdiğiniz için mi bu duayı yaptınız Bakın kabul olmuş Hiç kuşku duymayın Hiç kuşkunuz olmasın İmparator bunu da der Hiç kuşkunuz olmasın canlar Geliyor beden sağlığı gücü geliyor çünkü korunuyorsunuz. Sizin mesajınız korunuyorsunuz. Geriye bakış. Tahriplerden arındı balık. Savaştan çıktı artık. Zafer onun bitti. Tamam. Zafer onun. Artık o. Şimdi hep de aile demeyelim de. İster maceraya atılabilir. isterse evli ise evini yuvasını seven biri. Düşmanlarının da farkında balıklar sizlere söylüyorum tamam artık onlar gözünü açtı olay bitti tamamdır güzel çok güzel çıktı artık özgürsün tüm kısıtlamalardan özgürsün balık aç kollarını lütfen tüm kısıtlamalardan özgür olduğunu fark et meleklerin bunun için çalışıyor sen korunuyorsun ah benim balıkçıklarım Evet sevgili balık arkadaşlarım Güzel insanlar efendim Bu açılımımızın da sonuna geldik Kasım ayı genel yorumuydu Biraz mücadele Meşakkatli derken Gerçeği buluyoruz Gerçek bizi buluyor Biz gerçeği buluyoruz Ardından buyurun Mutlu aile tablosu Daha ne olsun Evet sevgili arkadaşlarım Bu açılımımızın sonuna geldik Bu açılımı beğendiyseniz Beğeni butonuna basmanızı rica ederim